Gençler selamlar ben İsmail hocanız SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Arkadaşlarım hepiniz hoşgeldiniz 2023 AYT Matematik kampında Hedef full matematik diye çıktığımız yolda Aritmetik dizilerdeyiz bugün Sizlerle birlikte bu konuyu işleyeceğiz ee, Dizilerin ilk videosu paylaşıldı Burada da arkadaşlarım genel olarak dizilerden bahsettik Dizilerin özelliklerinden bahsettik Bir fonksiyon nasıl dizi olur Bundan bahsettik Her fonksiyon neden dizi olmazmış Bundan bahsettik Dizilerin en önemli özelliği tanım kümeleri arkadaşlarım. Tanım kümeleri ne olmak zorundaydı? Pozitif tam sayılar kümesi bizim tanım kümemiz olmak zorundaydı. Şimdi aritmetik dizilere ele, ele alacağız. TYT'de en çok aşina olduğun kısım bu. Yani TYT ve AYT konularını bir araya getirecek olursanız en çok TYT'ye benzeyen kısım aslında AYT'de burası aritmetik diziler. E, çünkü ardışık sayılarla neredeyse birebir ilintili arkadaşlarım. Sadece e, ardışık sayıların biraz daha böyle Teorik anlatımı diyebiliriz. Tabiri caizse yanlışımız varsa matematikçiler şimdiden affetsin. E, ama hani birebir budur diyebiliriz. Yani bir öğrenci tabiriyle sizlere nasıl açıklanması gerekiyor işte bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlarım. Ardışık sayılarla neredeyse birebir ilintili. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar zorlanacağını hiç düşünmüyorum. Bak açık söyleyeyim. Zorlanacağını hiç düşünmüyorum. E, AYT'de soru gelmesi inanılmaz derecede muhtemel bir konu aritmetik diziler zaten iki tane soru geliyorsa biri aritmetik biri geometrik ya da bir tanesi aritmetikle geometrinin birleştirilmiş hali oluyor dolayısıyla bizim için inanılmaz derecede mühim ayeti de artı bir net garanti olacak bir konu olacak arkadaşlar zaten ben anlattığım için artı bir net ceptedir diyebilirsin sen kendi kendine tamam evet başlayalım mı dersimize hadi toplanın hep beraber derse geçiyoruz sevgili arkadaşlar Aritmetik diziler dedik. Ardışık tüm terimlerinin arasındaki fark eşit olan dizilere aritmetik dizi diyoruz. Terimlerin aralarındaki farka ortak fark diyoruz. Çünkü bütün terimlerin arasındaki ardışık terimlerin arasındaki farklar eşit olduğu için ortak fark diyoruz. Ortak fark genelde R harfiyle isimlendirilir. Bazı kaynaklarda D ile de gösterilir ama R harfiyle göstermek benim daha hoşuma gidiyor. Dolayısıyla sen de R ile gösterebilirsin. ÖSYM'de soru çözerken sana buna D'de buna R'de demeyecek sonuç olarak sen R diyebilirsin tamam. Şimdi biraz boğazım e, acıyor. Dolayısıyla bitki çayı falan ayakta durmaya çalışıyoruz. Daha matematiksel bir dille her N pozitif tam sayısı için n artı 1'den AN'i çıkardığın zaman yani bir sonraki terimden bir önceki terimi çıkardığında R'ye eşit oluyorsa biz bu R'ye ortak diyoruz. O halde arkadaşlarım şunu söyleyebiliriz biz. A1'in A1'e eşit olduğu zaten aşikar, apaçık ortada biliyorsun. A2'yi elde ederken A1'e bir tane R eklersin. A3'ü elde ederken de A2'ye R ekleyeceksin. Yani şuraya R eklersen hop A1 artı 2 R'yi elde edersin. O zaman A4'ü nasıl elde edersin? A1'e 3 tane R ekleyerek. A5'i nasıl elde edersin? A1'e 4 tane R ekleyerek elde edersin. E madem öyle şimdi burada bir örüntü bulmamız şart bizim. Nasıl bir örüntüden bahsediyoruz hocam? Şöyle bak. Ee, i̇kinci terim için ikinci terim için Bir tane re ekledik Üçte iki tane ekledik Dörtte üç tane ekledik Beşte dört tane ekledik Yani bir eksiği kadar ekliyoruz O zaman eninci terimde en eksi bir tane r ekleriz İşte buna da aritmetik dizinin genel terimi diyoruz Yani genel terim formülünü falan ezberlemene gerek yok Harbi diyorum bak Hiç ezberlemene gerek yok Sen buradaki temel mantığı anladıysan Zaten tüm sorular senin için çocuk oyuncağı olacak Kek değil kekster olacak Sevgili arkadaşlar. İğrenç espiriydi. Şimdi aşağıya bir aritmetik dizi örneği verip bu örnek üzerinden aritmetik dizinin özelliklerini inceleyelim. Örneğin bir tane aritmetik dizi düşünelim. İlk terim 3 olsun demişiz bakın. Sonra 4'er 4'er artırmışız. Demek ki ortak farkımız burada 4 olacak. 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 şeklinde. 9 terimli aynı aritmetik dizisi verilmiş olsun. Şimdi tüm özellikleri burada vereceğiz arkadaşlar. O yüzden kulaklarımızı iyi açın, algılarınızı iyi açın ve dinleyin beni. R eşittir 4'tür ortak fark. Bakın 4'er 4'er artıyor. Tüm ardışık terimler arasındaki fark 4. An eşittir. Şimdi genel terimi oluşturuyoruz. İlk terimimiz kaç? 3 artı artı n eksi 1 çarpı r kaçtı arkadaşlarım? R'de 4'tü. Bakın 4 n eksi 1 geliyor bu şekilde. İçeri dağıtırsanız 3, 3 artı 4 n eksi 4'ten. 4n-1 bizim dizimizin genel terimi oluyor. Yani sen gidip burada a6'yı mı merak ediyorsun? Şurada 6'yı yerine yazacaksın. 4 kere 6. 24, 1 çıkardın 23. Bak a6'yı veriyor gibi. Daha sonrasında a n-ak bölü n-k mutlaka re'yi verir. Mesela burada a8'de a5'i seçelim demişiz. a8'den a5'i çıkarın. 31'den 19'u çıkarın arkadaşlarım. Burası kalan nedir? 12'dir. Peki 8 ile 5 arasındaki fark kaçtır? 3'tür. 12'yi 3'e bölersem R'yi yani 4'ü bulursun. Bu şekilde bütün ee, terimleri kullanarak yine R'yi elde edebilirsin. Örnek veriyorum sadece 8 ve 5 için değil. Mesela 7 ile 2'ye bakalım. 27'den 7'yi çıkarın. 20. Aradaki fark kaç? İkinci terimle 7. terim arasındaki fark 5. 20'yi 5'e bölersem bak gene ortak fark olan R'yi bulursun. Her terim kendine eşit uzaklıktaki iki terimin toplamının yarısıdır. Yani aritmetik ortasıdır diyebiliriz. Mesela A7 ile A3'ün toplamı 7. terimle bak şuradaki 7. terimle 3. terimin ortasının tam ortasındaki terim kaç? 5. terim, değil mi? A7 ile a 3 toplayıp 2'ye bölersen yani 27 ile 27 ile 11'i topla 38, 2'ye böl bak tam ortasını verir. 19'u verir. Demek ki bundan kaynaklı şunu söyleyebiliriz. Eee her terim kendine eşit uzaklıktaki iki terimin toplamının yarısına eşittir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Birinci örneğimize bakalım. Aşağıda genel terimleri verilmiş olan dizilerden aritmetik dizi olanların ortak farklarını bulunuz. Aritmetik diziler şunu unutmayın e, sevgili gençler. Kuralları birinci dereceden denklem tarzındadır. Yani hani AX artı B diyorduk ya doğrusal fonksiyonlara. İşte bu da AN artı B biçimindedir diyoruz tamam mı? Dolayısıyla 2-8'en bakın bu formatta. Dolayısıyla ortak farkı da bakın n'nin kat sayısıdır. Eksi 8'dir. Bu bir aritmetik dizidir. 5n artı 100 ortak farkı 5'tir. Aritmetik dizidir. 2 ne kare demiş baştan kaybetti. Burası ikinci dereceden olduğu için corkladı. Eksi 1'in eninci kuvveti üstel tarzda yazılmış. Üstel fonksiyon da değil ama üstel tarzda yazılmış. Dolayısıyla bu da bir fonksiyon. Ee, şey, pardon. Aritmetik dizi değildir. 3 bölü 2n bakın. Birinci dereceden ve kat sayısı var 3 bölü 2. 3 bölü 2 bizim ortak farkımızdır. Dolayısıyla bu da bir aritmetik dizidir. 1-N bölü 2 bakın 1 bölü 2 birinci dereceden kat sayısı eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 de bu dizinin genel Pardon ortak farkıdır. Demek ki bu da aritmetik dizi. Yani şununla şu aritmetik dizi bir de bununla bu aritmetik dizi. Şunlar aritmetik dizi falan değil sevgili arkadaşlar. Birinci dereceden olması gerektiğini unutma. Devam edelim 22. sorumuzda. AN bir aritmetik dizi olmak üzere A3'ü vermiş 9, A17'yi vermiş 51. Dizinin 10. terimi soruluyor. Bakın arkadaşlarım bir 3. terim var elimizde, bir 17. terim var, bir de 10. terimimiz var. 10. terim, 3. terime de 7 terim uzaklıktadır, 17. terime de 7 terim uzaklıktadır. O zaman ben A3 ile A17'yi toplayıp 2'ye bölersem eğer doğru cevabı bulurum, A10'u bulurum. Yani 9 ile 51'i toplayacağız ve 2'ye böleceğiz. Bu da sevgili arkadaşlarım bize 9 artı 51'den 60 bölü 2'den 30 verir. Demek ki A10 30'muş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. 23. İlk terimi eksi 9 ve ortak farkı 4 olan aritmetik dizinin 2. terimi 31 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi ilk terimi eksi 9 eksi 9 yani 1. terim artı n-1 çarpı r diyeceğim. n-1 çarpı ortak farkı 4'müş alın size bu dizinin genel terimi yani 4n 4 9 13 yapar dizinin genel terimi buymuş. İkisinci terimi o zaman 4x 13 olur ax ve bu da kaçmış 31'miş. O halde arkadaşlarım 4x 13 eşittir 31 diyeceğiz. Buradan 4x eşittir 44'ün kendisi gelecek x kaç olur 11 olur bizden ne istenmişti x hayır lurlu olsun cevap 11 olacaktı. 24. örnek KPSS'ye hazırlanan Teoman çalışmalarına Haziran ayında başlamış ve her ay çözdüğü soru sayısını eşit miktarda arttırmıştır. Aşağıda Teoman'ın 2022 Ekim ve 2023 Şubat aylarında çözdüğü soru sayıları verilmiştir. Buna göre Teoman 2022 Temmuz'da kaç soru çözmüştür? Şimdi bakın Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat. Şimdi ben... Ekim'i vermiş bize 2022 Temmuz'u soruyor arkadaşlarım. Tamam mı? Yani Ekim'den önce Eylül, değil mi? Eylül'den önce Temmuz, Ağustos var. Ve bundan önce de Temmuz var. Pekala şimdi Ekim'de çözdüğü soru sayısı 672. Şubat'ta çözdüğü sayısı da soru sayısı da 964. Şimdi ben şuna birinci terim dersem, bu ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci terim olur. Yani şu terimle şu terim arasında 4 terim fark var. Dolayısıyla 964'ten 672'yi çıkarın arkadaşlarım Çıkardıktan sonra 4'ten 2'yi çıkardınız 2. 16'dan 7'yi çıkardınız 9. 8'den 6'yı çıkardınız 2. 292 geldi. 292'yi gelin burada 4'e bölelim. Neden ortak farkı bulmak için. 4'e bölerseniz 29'un içerisinde 4 7 defa. 28 kalan 1. 12'nin içerisinde 3 defa. Ortak fark 73'müş arkadaşlarım. Şimdi bana Temmuz'u sormuştu. Demek ki ben bundan 1, 2, 3 R'ye çıkaracağım. Yani 672'den 73'ün 3 katını çıkaracağım. 73'ün 3 katı da 219'dur. Çıkarırsanız 12'den 9 çıktı. 3. Şurayı doğru yaptık mı? Doğru yaptık. 12'den 9 çıktı. 3. 6'dan 1 çıktı. 5. Ve 6'dan 2 çıktı. 4. Yani Temmuz ayında 453 soru çözmüştür. Diyebiliriz arkadaşlarım. Teoman KPSS'e bu şekilde hazırlanırsa... Belki kazanır. Hadi bakalım. 103. sayfamızı çözdük. Geçtik. 104. sayfaya 25. soru. Her şekildeki birim kare sayısını veren yukarıdaki örüntünün kuralını bul demiş bize. Şimdi birinci şekilde 2 tane var. İkinci şekilde bak. 1, 2, 1, 2, 4 artmış. 2 artı 4. Üçüncü şekle bakıyorsun. Şu birinci şekilde bak. O ikinci şekilde. Şurası ikinci şekilde İkinci şeklin üstüne yine 4 tane daha koymuş. Yani 2 artı 4'ün üstüne 4 daha koymuş. Demek ki bizim birinci terimimiz 2... Ortak farkımızda 4 Tamam örüntünün kuralını bul demişti Yani genel terimini bulacağız artık biz bunu Birinci terim artı En eksi bir tane 4 Diyeceğiz arkadaşlarım bu da 2 artı 4 ten eksi Hop 4 ten 2 Bizim örüntümüzün kuralıdır Mesela burada 1 yerine yazarsan 4 kere 1 4 2 çıkardın 2 tane 2 yerine yazarsan 4 kere 2 8 2 çıkardın 6 bak 6 tane kare var daha sonrasında üçüncü şekil için üç kere dört on iki, iki çıkardın on. Bak burada on tane kare var gibi. Yirmi örnek, AN bir aritmetik dizi olmak üzere. On sekizinci terimden onuncu terimi çıkarırsan sekiz tane R kalır elinde. Bu da elli altıya eşitmiş. O zaman R kaçtır arkadaşlar? Yedidir. Pekala bizden ne isteniyor? A 24'ten A sekizi çıkar bak. A 24'ten A sekizi çıkarırsan aralarında kaç terim fark var? On altı terim farkı olduğu için on altı R'ye eşittir. R kaçtı? 7 idi. O zaman 16 kere 7 bana cevabı verir. Bu da 70 artı 42'den 112'nin ta kendisi yapar sevgili arkadaşlarım. Cevabımız 112 acildi. Devam. 27. örnek. 2 ile 57 sayılar arasına bu sayılarla birlikte bir aritmetik dizi oluşturacak şekilde 10 tane sayı yerleştiriliyor. Bak, 2 ile 57'nin arasına 10 tane sayı yerleştiriliyorsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane burada. 11, 12 tane terim var? Yani bu bir A1. Bu da A12 arkadaşlar. Pekala bu aritmetik dizinin baştan 9. terimi kaç olur? Şimdi baştan 9. terim zaten 9. terim soruluyor. Yani A9 soruluyor bize. Şimdi öncelikle R'yi bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Bak 57'den 2'yi çıkarırsan 55 kalır. Ve 12. terimden 1. terimi çıkardığın için 11 R'ye eşit olur bu. Demek ki R kaçmış? 5'in ta kendisi. Çok güzel R'nin 5 olduğunu bulduk ya biz. Ben A12'den 3r çıkarırsam A9'u bulurum. Bak A9'u sormuştu. A12 57 idi. R de 5'ti. 3 kere 5 15 yapar. Çıkarırsanız 42'yi bulursunuz. A9 42'ye eşit olur arkadaşlar. İsterseniz şöyle de yapabilirdiniz tabi. A1'in üzerine derdiniz. Ben 8r eklersen 9. terimi bulurum. E A1 2 idi. R de 5'ti. 8 kere 5 40 yapar. Toplarsan yine 42'yi bulursun. Yani fark etmez. Baştan geldin, sondan gittin. Hiç fark etmez, tamam mı? 28. örnek 2x artı 7, 7x eksi 1 ve 10x eksi 5 terimleri bir aritmetik dizinin sırasıyla 6. 7. ve 8. terimleridir. Buna göre bu dizinin ilk 3 teriminin toplamı soruluyor bize. Hemen şöyle diyoruz. Ee, burada x'i elde edebiliriz biz. Nasıl elde edeceğiz? Şununla şunu toplayıp 2'ye bölersem şunu bulurum. Ya da bununla bunun toplamı şunun 2 katıdır. Yani 12x artı 2 eşittir. Şunun 2 katı ne? 14x eksi 2. Şimdi burada 12x'i bu tarafa gönderdim. 2x. -2 diğer tarafa gönderdim. 4. X kaç geldi arkadaşlar? 2. Çok güzel. X'in 2 olduğunu bulduğumuza göre. Şurası kaçtır bakın. 2 kere 2 4. 7 daha 11. 2 kere 7 14. 1 çıkardım 13. 2 kere 10 20. 5 çıkardım 15. Demek ki arkadaşlarım. Bunun ortak farkı 2. Bak 11'den 13'e 13'ten 15'e. Bu 6. terim. Bizden ne isteniyor? İlk 3 teriminin toplamı. Yani A1 artı A2 artı A3 isteniyor. Şimdi gençler. Ee, şöyle diyelim A1, A2, A3, A4, A5 tabii ki farklı biçimde de bulabiliriz ama ben bu, bu şekilde bulacağım ki görün daha net anlayın olayı. Bak şu 11'miş. Ya bunlar ikişer ikişer artıyorsa bu tarafa doğru da ikişer ikişer azalır. Demek ki burası 9'dur, burası 7'dir, burası 5, burası 3 ve burası da 1. İlk üç teriminin toplamı istenmişti bizden doğru cevabımız 9 olacaktı diyebiliriz. Daha iyi diye umuyorum. Geçtim 29'a x, y, z ardışık x küçük, y küçük, z olmak üzere bir aritmetik dizide x'inci terim y'ye, y'ninci terim z'ye ve z'ninci terimde y artı z eksi x'e eşitmiş. Buna göre z'nin x ve y türünden eşit soruluyor. Şimdi arkadaşlar x küçük, y küçük, z diye bak x'inci terim, y'ninci terim, z'ninci terim. O zaman ben şunu yazabilirim. A az'yi toplarsam iki tane ay'ye eşit olacaktır. ax artı az'ye. Eşittir 2 çarpı ay olacaktır. Ax neydi? Y idi. Peki az neydi? Y artı z eksi x idi. Peki ay neydi? Z idi. Dolayısıyla bu 2z'ye eşit olacak dedik. Şimdi burada y ile y'yi topladığınız 2y artı z hatta artı z demeyelim artık. Eksi x bu z'yi bu tarafa gönderirseniz z gelir arkadaşlarım. Z'nin X ve Y türünden eşitliği istenmişti. Bakın Z yalnız kaldı zaten. Bu da neye eşitmiş? 2Y eksi X'e eşitmiş. Demek ki cevabımız da artık bu olacak diyebiliriz. 2Y eksi X, Z'ye eşitmiş. Bizden Z'nin X, X ve Y türünden eşitliği istenmişti. Lönk diye karşımıza çıkmış oldu. 30 soru. Bir ABC dik üçgeninin kenarları ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Bakın bir tane dik üçgen demiş bize. Dik üçgenin kafamızda şöyle canlandıralım. Diyor ki bu dik üçgenin kenarları ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir diyor. Yani ben şu kenara A dersem şurası A artı 4 olacak. Şurası da A eksi 4 olacak. Bak şimdi iyi izle. Buna 4 ekle A'yı verir. Buna 4 ekle A artı 4'ü verir. Hocam neden A'ya buradan başlamadık? Hani mesela en büyük kenarın bu olduğunu nereden anladık? Ulan o hipotenüs ya zaten. En büyük o olacak tamam mı? Dik kenarlarda bu şekilde 4'ler fark varmış. Bunda da Diğer dik kenarın arasında 4 fark varmış. O zaman biz burada Pisagor uygulayalım artık değil mi? Pekala Pisagor'u uygularsak a eksi 4'ün karesini alıyorsun. A kare eksi 8a artı 16 artı a'nın karesini alıyorsun. A kare yaptı eşittir diyorsun şunun karesine. Yani a kare artı 8a artı 16 diyorsun. Bak şimdi buradaki bir tane a kare ile buradaki bir tane a kare gitti. 16 ile şuradaki 16 da gitti. Eksi 8a'yı şu tarafa bir attın ne kaldı? A kare burada kaldı eşittir 16a oldu. Burada arkadaşlarım A ya sıfırdır ama sıfır olamayacağını sen gayet iyi biliyorsun. Ya da A eşittir 16'dır diyebiliriz. A'nın 16 olduğu A artık buna göre ABC üçgenin alanı sorulmuş. A 16 ise bak şurası 16'dır burası 12'dir. Şurası 12 burası 16. Demek ki 12 ile 16'yı çarpıp 2'ye bölemiş bize. 2 ile şunu sadeleştirdiniz 6. 6 kere 16 da bize 96'yı verir. Yani cevabımız 96 birim kare olacakmış sevgili gençler. Gayet hoş soruydu. Devam ediyorum 31 ile. Boyları toplamı 216 cm olan 3 ağaç fidanı boyları artan bir aritmetik dizinin ardışık elemanları olacak biçimde soldan sağa doğru toprağa dikilmiş. Tamam. Boyu en büyük olan ağacın boyu, boyu en küçük olan ağacın boyunun 11 bölü 7 katı olduğuna göre boyu en büyük olan ağacın boyu kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi ben bu 216'yı tutup 3'e bölersem arkadaşlarım ortanca ağacın boyunu bulmuş olurum. 216'yı 3'e bölerseniz 72 gelir. Bak bu 72 santimmiş. Şu 72 santimetreymiş. O zaman bu 72 eksi R'dir. Bu da 72 artır R'dir arkadaşlar. Aritmetik dizi olacak ya. Ve diyor ki boyu uzun olan ağacın boyu kısa olan ağaca oranı boylarının oranı 11 bölü 7. Yani 72 artır R'yi ben 72 eksi R'yi oranlayınca 11 bölü 7'yi bulacakmışım. Tamam. Pekala. Buraya kadar her şey normal ee, Boyu en büyük olan ağacın boyu sorulmuş R'yi bulursak soruyu çözeriz Şimdi 7 kere 72 490 artı 14'ten 504 yapar 504 artı 7 R eşittir 11 kere 72 Nasıl hesaplıyorduk? 7'yi buraya 2 buraya 9 buraya yazıyorduk Yani 792 eksi 11 R diyeceğiz arkadaşlar buraya da Şimdi şu 792 burada kalmasın 504'ü buraya alalım X 11 R'yi buraya alalım. Böylelikle 18 R eşittir. 792'den 504'ü çıkaracağız. Bu da 794'ten 504'ü çıkarsaydık 290 kalırdı. Ee, ama 2 eksik e, olacak. 288 mi olacak? Aynen öyle. Pekala. Şimdi sadeleştirme işlemi yapmamız lazım. Ee, direkt 18'e bölebiliriz. 18'e böldüm 1. 28'in içinde 18 1 defa. Kalan 10, 108'in içinde 18, 6 defa. Demek ki R kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Bana diyor ki, boyu en büyük olan ağacın boyu. E 72 artı R'ydi. 16 16'ydı. Demek ki arkadaşlarım 72 artı 16 bana cevabı verir. En büyük olan ağacın boyu 88 e, kaçmış? Santimetre miydi bunlar? Tabii santimetre olur, başka ne olacak? Aynen, 88 santimetreymiş. 88 metrelik bir ağaç olmaz herhalde. Var mı ki öyle bir ağaç? Bence yoktur. Evet, devam. 32. soru. Log 4, log 8, log A, log B ve log C sayıları aritmetik bir dizinin ardışık 5 terimidir. Buna göre bu dizinin ilk olarak baştan kaçıncı terimi 3'ten büyüktür diye sorulmuş. Şimdi ee, madem bunlar ardışık terimler, mesela ben R'yi bulmak için ne yaparım? Şundan şunu çıkarırım. Yani arkadaşlarım logaritma 8 eksi, logaritma 4 derim. Bu da bana R'yi verir. Şimdi logaritmanın tabanları 10 gördüğünüz üzere. Logaritmalar çıkarılırken içlerini bölüyorduk. Yani logaritma 10 tabanında 8 bölü 4'ten 2. Bu da kaç eşitmiş? R'ye. Şimdi ben logaritma 8'in üzerine... Logaritma 8'in üzerine... E, logaritma 2'ye eklersem şunu bulurum 3. terimi. Bu da logaritma 16'dır o zaman. O zaman bu da logaritma 32'dir. Bu da logaritma 64'dür. Çarpa çarpa gidiyoruz ya. İlk olarak baştan kaçıncı terimi 3'ten büyüktür diye sorulmuş. Hee şimdi... 3'ten büyük olması için logaritma kaç 3 logaritma 1000 3'e eşittir, değil mi? Demek ki 1000'i geçtiğimiz an bırakacağız arkadaşlar. Logaritma 128 dedik. Logaritma 256'dır bir sonraki terim. Bir sonraki terim logaritma 512'dir. Bir sonraki terim logaritma 1024'tür. Ahana geçtik. Demek ki ilk olarak şu terim 3'ten büyüktür. Bu da kaçıncı terim olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. terim ilk defa 3'ten büyüktür arkadaşlarım. Cevabımız 9. terim olacaktı. Evet böylelikle 104. sayfamızı da bitirdik. Devam ediyoruz. 105. sayfamızdaki 33. örneğimizde. x eksi a çarpı x kare 6 x 16 eşit denkleminin kökleri bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimdir denilmiş. Buna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Şimdi ben şurayı x ve x diye ayırıp Burayı da eksi 8 ve artı 2 diye ayırırsam köklerim eksi 2 ve 8 olur. Tamam. Şimdi eksi 2 ve 8 diye benim köklerim var. Bir de burada A diye bir köküm var dikkat ettiysen. Şimdi bu A'yı öyle yerleştirmem gerekiyor ki. Ardışık bu terimler bu kökler ardışık 3 tane terim olsun aritmetik dizinin. Şimdi A burada olabilir. Şuradaki farkla şuradaki fark birbirine eşit olabilir. Veyahut. -2 ile 8'i buraya yazdım. A burada olabilir. Şuradaki farkla buradaki fark birbirine eşit olabilir. Veya -2 8 e, ve sevgili arkadaşlarım şurayı istemedim. -2 8 ve A burada olabilir. Şuradaki farkla buradaki fark birbirine eşit olabilir. Ancak bu şartlarda aritmetik dizinin ardışık 3 terimi olur bu terimler. O halde 8'den -2'ye kaç fark var? 10. O zaman bundan da 10 çıkarırsam anlababileceği bir değer -12'dir. 2 ile 8'i toplayın. 6. 2'ye bölün. 3. A 3 olabilir. 2'den 8'e 10 fark var. 8'den A'ya da 10 fark olursa 18 olabilir A. A'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. 12. 3 daha. 9. 18 daha. Artı 9 yapar. Demek ki A'nın alabileceği değerlerin toplamı 9 olacakmış sevgili arkadaşlarım. Bakın gördünüz. Tamamen mantıkla çözülen. Öyle kurallara bağlı kalınmayan. Çünkü tamamen TET mantığı Ufacık yorum yapıyorsun, birkaç da işlem sonuç karşında. 34. Örnek Bir esnaf, mağazasını yenilemek için bankadan faiz ve masraflar dahil toplam 12 ayda ödeyeceği 36.000 TL kredi kullanmıştır. Esnaf bankaya artan taksitli kredi modeli kullanmak istediğini belirtmiş ve bankada esnafa taksitleri her ay belli bir miktarda artan bir ödeme takvimi çıkarmıştır. Esnafın ödeyeceği 5. taksit 2700 TL olduğuna göre Son taksit tutarı kaç liradır? Şimdi esnafın ödemesi her ay artan biçimde ilerliyor. En büyük taksit de son taksit olacaktır. Peki bu taksit kaçtır diye sormuş. Bize sadece 5. taksit verilmiş arkadaşlarım. 2700 TL olduğu bilgisi verilmiş. Ve 12 ayda ödeyeceği bir 36.000 TL'lik tutar var. Şimdi o halde ben diyorum ki Biz 36.000 TL ödeyeceğiz. Tamam eyvallah. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama bunu artan oranla ödeyeceğiz. Yani birinci ay varsayalım ki A kadar ödedin ya. İkinci ay ne kadar ödeyeceksin? A artı R kadar. Diğerinde A artı 2R kadar ödeyeceksin. Böyle böyle gidecek. 12. ay A artı 11R kadar ödeyeceksin. Çünkü bu birinci terimdir. Bu 12. terimdir. Birinci terimin üzerine 11 tane R eklersen 12. terimi elde edersin. Tamam güzel. Şimdi burada bize neyi vermiş? 5. terimi vermiş aslında bakarsanız. Bu da A artı 4R'dir aslında bakarsanız. Bu da 2700 TL'ymiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım tüm terimlerin toplamı bize neyi verir? Şuradaki 36.000 TL. Hadi toplayalım. Burada 12 tane A var ve R artı 2R artı 3R, 4R, 5R, 6R 11R'ye kadar olan toplam. Yani 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamını bir bulalım isterseniz. 11 artı 11 çarpı 12 bölü 2'den hop hop hop 6 kere 11 66 yapar. Yani burada bir de 66 tane R'miz var. Ve bu da kaça eşit? 36.000 TL'ye. Bir de sevgili arkadaşlar ben A artı 4R'nin 2700 olduğunu biliyorum. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Peki hocam şu yukarıyı bir sadeleştirelim isterseniz. Mesela 6'ya bölerseniz 2A artı 11R eşittir 6000 lira yapar. Alttaki de zaten halihazırda A artı 4R eşittir 2700'dü. Şimdi bizden ilk taksit isten bir şey yani A isteniyor arkadaşlarım. Ben önce R'yi bir bulayım. Daha sonra A'yı buluruz. Şunu iki ile bir çarpın. 2A artı 8R eşittir. 5400 yapacaktır. Şimdi ise şundan şunu çıkaralım. 2A'dan 2A çıktı 0. 11R'den 8R çıktı 3R. 6000'den 5400 çıktı 600. Yani R kaçmış arkadaşlar? 200. Yani bu esnaf 200'er 200'er artan şekilde ilerleyen bir kredi ödüyor. Pekala. Şimdi R'nin ben 200 olduğunu buldum ya o zaman 4 R'nedir 800'dür. 2700'den 800'ü çıkardın demek ki A kaçmış 1900'müş E bize zaten e, birinci taksit sorulmamıştı özür dilerim son taksit sorulmuştu. Ben A'yı 1900 buldum 11 R'de 11 kere 200'den 2200 liradır. İkisini toplarsanız bu esnafın ödeyeceği son taksit 4100 Türk lirasıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İlk ödediği taksit 1900 1900'de başlıyor 4100'e kadar ödüyor arkadaşlar. Sonlu aritmetik dizinin toplamı. Şimdi burada daha önceki sorularda göstermiştik. Sorulardan bir tanesine göstermiştik. Esen kavramı. Şimdi bunu formülüze edeceğiz. Ama formül size çok ama çok tanıdık gelecek arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Demiş ki an bir aritmetik dizi olsun. Esen ise bu aritmetik dizinin ilk en teriminin toplamı olsun. TET derslerinde ardışık sayılar konusunda bahsettiğimiz bir kural vardı. Kural neydi? Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim. İşte aynı kurala sadık kalacağız. Burada en terimli bir aritmetik diziden bahsediyorsak terim sayımız tabii ki nedir? Buradaki 2, buradaki 2. AN son terimdir. A1 de zaten ilk terimdir. İşte MAT1'de, TET'de gösterdiğimiz formül yine karşımıza çıktı. Nerede? AYT'de dizilerde. Aritmetik dizilerin, sonlu aritmetik dizinin toplamında yine karşımıza çıktı. Formülü asla ama asla unutmazsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi geçelim sorularımıza. 35. örneğimiz arkadaşlar. 7 eksi 2 ile verilmiş bir aritmetik dizi kuralı var elimizde. İlk 10 teriminin toplamı soruluyor bize. Şimdi birinci terim sevgili arkadaşlar nedir? 5'tir. Daha sonrasında 10. terimi de bulalım. İlk 10 terim demiş ya 10. terim nedir? 70 eksi 2'den 68'dir arkadaşlar. Terim sayısı 10 bölü 2 çarpı son terim 68 artı ilk terim 5. Şimdi onu 2'ye böldüğünüz 5 geldi. 68'e 5 eklediniz 73 oldu. 73 kere 5 bana cevabı verir. Yani 350'ye 15 eklerseniz 365'tir sevgili arkadaşlarım. Benim bu dizimin ilk 10 teriminin toplamı derim. 36. örnek. Bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı esen olmak üzere esenin kuralını vermiş arkadaşlar. Eksi 2n kare artı 8n biçiminde. Buna göre bu dizinin 5. terimi ile 7. terimi arasındaki pozitif fark kaçtır? Şimdi ben 7. terimi bulabilmek için İlk 7 terim toplamından ilk 6 terim toplamını çıkarırsam elimde sadece ama sadece 7. terim kalır. İlk i̇şte ilk 7 terim toplamı S7 demek. İlk 7 terim toplamı A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7'nin toplamıdır. İlk 6 terim toplamı da A1 A2 A3 A4 A5 A6'nın toplamıdır. Sen üsttekinden alttakini çıkarırsan elinde sadece sap gibi 7 kalır. 7. terim kalır. Şimdi o zaman 7. terim bu şekilde bulunuyor. E şimdi şey nasıl bulunur? 5. terim nasıl bulunur? 5. terim de sevgili arkadaşlarım S5 eksi S4 yardımıyla bulunur o zaman. Aradaki fark kaçtır diye soruluyor. Şimdi pozitif fark sorulmuş. Birinden birini çıkarırız. Hiç sıkıntı değil. Hangisi pozitifse onu söyleriz. Tamam. Negatif geliyorsa da artık onun eksilisi bizim cevabımız olur. Şimdi biraz yayılalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım iyi dinliyorsunuz. S7. Ben burada n parantezini hatta 2n parantezini alırsam burayı 4 eksi n geldiğini görürüm. Bak n parantezin parantezine 4 eksi en burayı verir bana Pekala s 7'yi bulmak için 2 kere 7 14 4'ten 7'yi çıkardığımız eksi -3 eksi -3 kere 14 de sevgili arkadaşlarım eksi 42 yapar eksi şimdi S6'ya geçiyoruz 2 kere 6 12 çarpı 4'ten 6'yı çıkardınız eksi 2 eksi -2 kere 12 kaç yapar eksi -24 yapar eksi eksi artı yaptı 24'ten 42'yi çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım eksi 18 gelir. Bak A17 kaçmış? Eksi 18'miş. Şimdi geldim şunlara. S5'i bir bulalım bakalım. S5'i bulmak için yine şurada en gördüğümüz yerlere 5 yazacağız. 2 kere 5 10. 4'ten 5 çıktı. Eksi 1. Eksi 10'muş. Bakın şurası. Eksi şimdi S4'ü bulacağım. 2 kere 4 8 4'ten 4 çıktı. 0. 8 kere 0 0 yaptı. Eksi 10'dan 0'ı çıkardık. Bu da eksi 10 mu geldi arkadaşlar? Eksi 10 geldi. Şimdi şu terimle şu terim arasındaki pozitif fark sorulmuş. İki terim arasında 8 fark var arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız da 8'dir diyebiliriz. Burada önemli olan tek şey, anlaman gereken tek şey şuradaki 7. terimi ve 5. terimi nasıl bulduk? Şimdi orayı anlamayan varsa tekrardan ben hissediyorum anlamayanlar var. <gülüyor> Hissettim yalnız. Şöyle şimdi A1, A2, A3 A4, A5, A6 ve A7. Bu bize neyi veriyor? S7'yi veriyor değil mi? A1'den A7'ye kadar olan toplam. Şimdi aynı şeyi sen A1'den A6'ya kadar olan toplam olarak düşünürsen bu da ne olur arkadaşlar? Hop S6 olur. Şimdi bak S7'den S6'yı çıkarırsan ne gelir biliyor musun? A1'ler, A2'ler, A3'ler, A4'ler, A5'ler ve A6'lar gider. Geriye sadece s A7 gelir. Demek ki bu da S7-S6 imiş arkadaşlarım. Bundan kaynaklı S7'den S6'yı çıkarırsan 7. terimi bulursun. O zaman aynı mantaliteyle S5'den S4'ü çıkarırsan da 5. terimi bulabilirsin. Tamam. Güzel. 37. örnek. Bir yüzücü var. Olimpiyat hazırlık sürecinde kendini e, kampa almış ve bu kampla ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyormuş. Kampın ilk günü 3000 metre ısınma turu yapmış. Yani bir A1 diyelim biz bu terime terim olsun bu. 3000 metreymiş kampın ikinci günü 4000 metre yüzmüş 4 kilometre de iyi yüzmüş ha kampın üçüncü günü ve sonraki her günde bir önceki günden 0.15 kilometre yani 150 metre fazla yüzme yapacakmış şimdi üçüncü günü ve sonraki her günde yani arkadaşlarım üçüncü günden itibaren bak burada 4150 metre dördüncü gün 4300 metre beşinci gün 4450 metre diye devam edecek Beşinci gün 4.450'de devam edecek arkadaşlar. Yüzücünün kampı 14 gün sürecekse kamp sonunda yüzücü toplam kaç kilometre yüzmüş olur? Şimdi gençler, gençler. Burada <gülüyor> 14. terim gerekli bize. Yalnız dikkat edin bizim aritmetik dizimiz A1'den itibaren değil buradan itibaren başlıyor. Çünkü buradan itibaren her gün 150'şer metre artırarak ilerliyor. Burada 1000 artmış. Dolayısıyla bunu sayamayız. O yüzden benim iki terimim burada 4000 4000'in üzerine yani ikinci terimin üzerine Hatta ve hatta buna da A1 ve A2 demeyi bırakalım 14. gün artık şuradan itibaren başladığımız için bu birinci terimdir Son gün 14. günde 13. terimdir artık Şurasına A0 diyebiliriz başlangıçta böyle bir şey yapmış diyelim Normalde A0 yok biliyorsun Biz kendi kafamızdan söyledik bunu Şimdi A1 dediğimiz 4000'in üzerine ben 12 tane R eklersem ki bak 12 R bize neyi verir? A13'ü verir. Güzel kardeşim R kaçtı? 150 idi. O zaman ben 4000'in üzerine 12 kere 150'yi eklersem ki burası kendileri 1800 yapar. 4000 artı 1800'den 5800 metre yüzmüştür son gün diyeceğim. 5800 metre. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. 5800 şurası da 4000 bir de burada 3000'imiz var o 3000'i lütfen unutma. Burada kaç tane terim var? 13 tane. Terim sayısı 13 bölü 2 çarpı. Son terim 5800. İlk terim 4000. Daha sonrasında diyeceksin ki 5800 ile 4000'i toplayacaksın. 9800 yaptı. 9800'ü de 2'ye böleceksin. 9800'ü gittin 2'ye böldün. Ne geldi? 4900 geldi. Şimdi 13 kere 4900 dersek. Bunu 13 ile çarparsanız sevgili arkadaşlarım. Şurada ne kadar yüzdüğünü buluruz. Peki hala. 3 kere 4900 kaç yapar? 12 artı 2700'den 14700 yapar. Bir kere 4, de 4900 yapar. Onu da şuraya yazacağız. Şöyle ve toplayacağız. 0, 0, 7, 3 ve 6. 63.700. Biraz fazla ama öyle yüzmüş. 63.700 burada. 3000'de başlangıçta yüzmüştü. 66.700 metre. Yani 66.7 kilometre. Yüzmüş olur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bu olimpiyat yüzücüsü. Var mıdır öyle yüzen bilmiyorum ama şu an soruyu yazarken böyle gelmemişti ama soruyu çözerken biraz fazlaymış gibi geldi. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Yani aramızda sporcu varsa söyleyebilir. Vallahi biraz fazla geldi. Yani 14 günde 66 km yüzmek. Günlük ortalama 5,5 km falan yüzmek. Yani bana çok uçuk geldi ama bakalım. 38. örnek. Bak bu güzel bir soru. Harbi güzel bir soru. Semih, Eşi Ceren'in açtığı okulun açılışı için 7 katlı bir pasta yaptırmak istemiştir. Semih'in yaptıracağı pastanın görseli de aşağıda verilmiş arkadaşlarım. Semih'in yaptıracağı pastanın taban çapı 40 cm. Tavan çapı da 10 cm. Bu pastanın e, yüksekliği ise 28 cm'ymiş. Semih'in yaptıracağı pastanın çapı yukarıya doğru her katta aynı miktarda azalmakta. Ve tüm katların yükseklikleri de birbirine eşittir demiş. Sipariş edilen pastanın her katındaki silindir pastaların yan yüzeyleri İtalyan karamelli kremayla ile süslenecektir. Buna göre İtalyan karamelli krema sürülen alanların toplamı kaç bir santimetre karedir? Bak şuralar diyor ya bak. Sipariş edilen pastanın her katındaki silindir pastaların yan yüzeyleri. Yani şuralar var ya bunlar İtalyan karamelli kremayla. ile. Ee, süslenecek Normalde onun rengi turkuaz oluyor biliyorum Yani bilenler vardır illaki aranızda İtalyan karamel yani her gün yemeniz lazım Arkadaşlar bilmiyor musunuz böyle şeyleri bilmeniz lazım Normalde turkuaz Tarzında bir rengi vardır ee, Ama böyle çizirdim hani Karamel ya karamel rengine benzesin diye. Şimdi Gençler Öncelikle 7 katlı ya 28'i 7'ye hop bir böldünüz 4 cm Yani her bir katın yüksekliği 4 cm'ymiş bu garanti bu 1, 2, bizim bu ıı, çaplarımızı bir bulmamız gerekiyor. Bak şunun çapı 40 eyvallah bunun çapı da 10. İyi de aradakiler, aradakileri bilmiyoruz. Şimdi o zaman şöyle diyelim biz aradakileri bulmak için. Çap bazında gidiyoruz. Toplam 7 katlı olduğunu biliyoruz. Şu birinci kat A1 diyelim. Bu da yedinci kat A7 diyelim. A1 ile A7 arasında sevgili arkadaşlarım 6R fark vardır. Ve bu da 40 ile 10 arasındaki farkı yani 30'a eşittir. Demek ki R kaçmış? 5. Çok güzel. Şimdi bu yarıçap olan R değil biliyorsun. Ortak farkı olan R. Şimdi o halde şu kısmın, şunun sevgili arkadaşlarım. Çapı 15'tir. Bunun çapı 20'dir. Bunun çapı 25'tir. Bunun çapı 30'dur ve bunun çapı 35'tir. Şimdi gençler. Burada ben şuradaki kısmın alanını nasıl bulurum? Bir tanesinin alanını nasıl bulurum? Şöyle. Çevre, sonuç olarak sen, ben sana bunun görselini çizmek istiyorum açıkçası. Şöyle düşünelim. Elimizde tam olarak şöyle bir şey var. Tamam mı? Şöyle bir şerit var aslında, tamam mı? Şimdi sen bu şeridi şuradan tutup, kesip açarsan bu dikdörtgen olur artık. Dikdörtgenden başka bir şey değildir. E sen bunun yüksekliğini biliyorsun, 4 cm. Şu kısmı bulabilmek için ne yapacaksın? Çemberin çevresine bakacaksın. Çok güzel. Umarım burası anlaşılmıştır. Şimdi gelin çemberin çevresine bir bakalım arkadaşlar. Tabi her çemberin çevresi de 2 pi ile bulunacak. Tabi bunlar 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye gidiyor da bizim yarı çaplarımız bak burası 5, burası 7,5 burası 10, burası 12,5 burası 15, burası 17,5 ve buranın çapı da yarı çapı da 20. Çok güzel. Şimdi o halde biz diyoruz ki 2 çarpı pi çarpı Bak şuradaki 5 çarpı yüz'ün yüksekliği 4 İtalyan karamelli kreman Bu kadar arkadaşlar Alanı bu Şuradaki İtalyan karamel bu e, Öteki 2 çarpı pi çarpı 7.5 çarpı 4 e, Öteki 2 çarpı pi çarpı 10 çarpı 4 Öteki 2 çarpı pi çarpı 12.5 çarpı 4 Diye gidiyoruz Peki nereye kadar gideceğiz nokta, nokta, nokta. 2 çarpı pi çarpı Yarı çarpı 27 2 çarpı pi 20 çarpı 4'e kadar gideceğiz ve bunları da toplayacağız. E her birinin içinde sen 2 çarpı pi çarpı 4 olduğunu görüyorsun. Bak 2 çarpı pi çarpı 4 baştan sona kadar var. O zaman 2 çarpı pi çarpı 4 parantezinde neleri toplayacağım? 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 ve 20'yi toplayacağım. Bunları nasıl toplarız? Şöyle, son terim 20, ilk terim 5. Çarpı terim adedi 7 bölü 2 arkadaşlar. Tamam. Son terim artı 2 terim çarpı e, terim sayısı bölü 2. Burada şurası 25 yapar. 25 ile 7'yi çarptınız. 175 geldi bir de 2'ye böleceksiniz. Yani arkadaşlarım 2 çarpı pi çarpı 4 çarpı çarpı şuradaki turkuazla boyadıklarımın Toplamı da kaçmış 175 bölü 2'ymiş çok güzel buradaki bölü gider mi gider o zaman 4 kere 175 de bana cevabı verir bu da 700 yapar arkadaşlar demek ki cevap 700 pi santimetre kareymiş kaç pi santimetre kareymiş 700 pi santimetre kareymiş cevabımız 39. örnek AN aritmetik dizisinin ilk n teriminin toplamı esen olmak üzere bana kuralı vermiş esen buymuş Buna göre bu dizinin ortak farkı kaçtır? Ortak farkı bulmak için ne yaparsınız? Şöyle yaparsınız. Ee, mesela S1, S2, S3'ü bulalım arkadaşlarım. S1, S2, S3'ü bir bulalım istersiniz. S1 nedir? 1 çarpı 2, 2 artı 8 10 yapar. 10 bölü 2'den 5'tir arkadaşlar. S2'yi nasıl bulursun? 2 yazarsın. 2 kere 2 4 8 ekledim 12. 12 kere 2 bölü 2'den 12 gelir. Şimdi S2, 12, S1, 5. Şimdi S1 ne demek? S3'ü de bulmamıza gerek yok bak. S1 ne demek? İlk bir terimin toplamı. İlk bir terimin toplamı zaten A1'dir. Demek ki A1 5'miş. Üzerine birinci terimle ikinci terim toplayınca ne gelmiş? 12. Hmm. A1 artı A2 kaçmış? 12. O zaman A2 kaçtır? 7. Değil mi? 7 ekleyince 5'in üzerine 12 olur. A1 kaçtı? 5'ti. Ortak fark kaçtır o zaman? Tabii ki 2'dir sevgili gençler. Burada bu soruyu neden yazdığımı çok iyi hatırlıyorum. Şundan kaynaklı yazdım. Burada A1 ve A1'ar er, yani S1 ve S2'yi bulduktan sonra e, doğal olarak şu düşünülebiliyor. İşte 5'ten 12'ye demek ki 7 arttığına göre dizinin ortak farkı 7'dir diyesi geliyor insanın. İlla ki sizden de diyenler olacaktır. Bunu fark etmeniz için buna dikkat etmeniz için yazmıştım. Bu soruyu çok net hatırlıyorum. Kırkıncı ve bu videomuzun yanlış hatırlamıyorsam son örneği. Çünkü geometrik dizilere geçeceğiz bir sonraki videoda. İlk n teriminin çarpımı pn ile gösterilen bir aritmetik dizide. p20 bölü p19 12 imiş. a3 de eksi 22 olduğuna göre bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı. Bakın burada ilk n terim çarpımından bahsetmiş. Şimdi p20 demek a1 çarpı a2 çarpı nokta nokta nokta a19 a19. Çarpı a20 demek değil mi? İlk 20 terimin çarpımı. P 19 demek ne demek arkadaşlar? Bu da a1 çarpı a2 çarpı nokta nokta nokta. A19 demek. Çarpı a19 demek. E şimdi bu adam bunu buna bölmüş. Yani bunu buna bölmüş demektir değil mi? E bunların alayının gittiğini görmüyor muyuz biz? Bir tek a20 kalıyor. E bu da kaça eşitmiş? 12'ye. Demek ki a20 arkadaşlarım 12'ymiş. Peki a3 kaçmış? Eksi 22'ymiş. Şimdi ben a 3ten A20'ye 17R fark olduğunu biliyorum. Peki hala bu 17R fark nedir? Eksi 22'den 12'ye kaç fark var? 34 fark var. O zaman R kaçtır? 2'dir. Şimdi R2 ise bu dizinin ilk 10 teriminin toplamı sorulmuş arkadaşlar. Böylelikle şunu söyleyebiliriz. Benim 3. terimim kaçtı? -22 idi. Peki 2. terimim kaçtır? 2 çıkarırsınız. Eksi -24. 1. terim de sevgili arkadaşlarım eksi -26'dır. Bu cepte. Peki 10. terim kaçtır? 10. terim A1'in üzerine 9 tane r eklerseniz 10. terimi bulursunuz. A1 -26 idi. 9r'de 9 kere 2'den 18'dir. Eklerseniz arkadaşlarına gelir eksi -8 gelir. Bu da eksi -8'miş. İşte bana şuradakilerin toplamı soruluyor sevgili arkadaşlarım. Bu toplamı nasıl bulurum ben? Terim adedi 10 bölü 2 çarpı son terim eksi 8. ilk terim eksi 26. Bu şekilde buluruz. Şurası eksi 34'tür. Eksi 34'te onu çarptınız. Eksi 340 2'ye böldünüz. Eksi 170 yapar arkadaşlarım. İlk 10 terimin toplamı deriz. Gayet şık ve gayet güzel bir soruydu. Evet arkadaşlar. Valla aritmetik diziyle karşınıza çıkabilecek örneklerin tamamını verdiğimi düşünüyorum. Sizler de eminim ki bu şekilde düşünüyorsunuzdur. Birbirinden güzel sorular çözdük. Çözdüğümüz sayfaları da şöyle biraz gezelim. Bugün 3.5 sayfalık bir çalışma yaptık sizlerle birlikte ve kaçıncı örnekten başladık bakın. 21. örnekten 40. örneğe kadar geldik yani 20 tane örnek çözdük ve konu anlatım yaptık aritmetik dizilerle. Aralarda çok güzel detaylar verdik. Ee, nasıl yapman gerektiğini bir şeyleri. Bak şu soru çok güzeldi. Daha sonrasında yine şu soru güzeldi. Ee, şu soru güzeldi. Yine çok güzel sorular çözdük valla. Güzel de anekdotlar da verdik sizlere. Sonlar ritmetik dizinin toplamını da gördük. En sonki soruda farklı bir şey olsun diye sonlar ritmetik dizinin çarpımıyla alakalı bir şey de çözdük. Artık geometrik diziye doğru yollanabiliriz bence. Şimdi... Senin e, burada yapman gereken olay nedir? Onu hatırlatayım. Aritmetik diziyle bol miktarda soru aritmetik diziyle alakalı bol miktarda soru çözersen bu konu e, aklından bir daha hiç çıkmayacak şekilde oturur. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Yani hani üniversitede falan biz matematik ben matematik bölümü okudum. Öğretmenliği okumadım. Matematik bölümü okudum arkadaşlar. Mesela matematik bölümünde aritmetik diziler diye e, bir konu görmedik biz. Yani oturup da aritmetik dizi hani bize şey demediler. Ee, nedir onun ismi. Aritmetik dizi bu. Öğrencilere de bu şekilde anlatacaksınız. Yani düşünsene öğretmenlikte, matematik öğretmenliğinde daha çok şu öğretiliyor. Öğrencilere matematik nasıl anlatılır? Bu konu öğrencilere nasıl anlatılır? Biraz onun pedagojiyi veriliyor açıkçası. Ama matematik bölümünde o değil. Yani... Diyor ki dizi bu, Aha, dizinin tarihçesi de bu, geldiği yerde bu. Hadi bunun üstünde biraz teoremler hakkında çalışalım. Yani bu olay oluyor matematik bölümünde biraz. Hele biraz da iyi bir üniversitede okuduysa hak getire. Tamam. Derinlemesine matematik görüyorsunuz. Dolayısıyla kimse de bize aritmetik dizi budur demedi. Ama aritmetik diziyi lisede öğrendiğim bilgilerle hala çözüyorum. İnanmazsınız. Bakın. Hala lisede öğrendiğim şekilde çözüyorum ben hala soruları. Vallahi billahi bak. Geometrik dizi de aynı şekilde. Yani bunu bir kere oturtursanız bir daha unutmazsınız. Ben bunu nasıl oturttum abi? O zamanlar işte çözdüğüm bir kaynak vardı. O kaynaktan açtım 3-4 tane arka arkaya aritmetik dizi testi koymuş soru bankası. Hepsini bir günde çözdüm oldu bitti. Ve bir daha ben asla bunu unutmadım. Aynı şeyi senin de yapmanı lütfen rica ediyorum. Arka arkaya 3-4 tane test soru bankasından aritmetik ile alakalı soru çöz. Bak bir daha unutuyor musun? İsmail Hoca dediydi de dersin. Tamam. Sonraki videoda görüşürüz. Geometrik dizi olacak sonraki konumuz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.